Evet, başka bir konik kesit tanımlama sorusu çözelim. Diyelim ki, 4y kare eksi 50x eşittir 25x kare artı 16y artı 109. Şimdi yapılacak ilk şey, x ve y ile olan terimleri bir tarafa, diğerlerini öbür tarafa toplamak. O zaman hadi yapalım. Sol tarafa 4y kareyi koyduk, 4y kare. Aslında tüm x ve y'leri bu adımda toplayacağım. Yani 4y kare, 16y'yi sola alalım. Eğer her iki taraftan da 16y çıkarırsam, sol tarafta eksi 16y kalır ve sağ tarafta sadeleşir. Ve her iki taraftan da 25x kareyi çıkarmak istiyorum. Eksi 25x kare eksi 50x olur. Bu 109'u burada bırakacağız. Eşittir 109 diyeceğiz. Şimdi x'ler ve y'ler aynı tarafta ve biz ne yapacağımızı biliyoruz. Çünkü ikisi de aynı tarafta. İkisinin de katsayısı farklı ve biri pozitif, diğeri ise negatif. Bu, elimizdekinin bir hiperbol olduğu anlamına geliyor. Şimdi, kareye tamamlayalım ve standart formuna sokalım. Eğer y kare ve x kare ifadelerinin birer katsayısı varsa, kareyi tamamlamak kolaydır. Bu koşulda y'yi 4 parantezine alırız. 4 parantezinde y kare eksi 4y olur. Kareyi tamamlarken, buraya sonra başka bir şey daha ekleyeceğim. Eksi 25 parantezinde x kare artı 2x. Buraya da sonra başka bir şey ekleyeceğim. Eşittir 109. Ekleyeceğimiz şeyler kareye tamamlayacak. Bu da tam kare olacak. Burada eksi 4 var. Bu sayının yarısını alacağım. Bu kareye tamamlayacak. Bunun nasıl işe yaradığını anlamanız için önceki videoları izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Burada eksi 4 var. Bunun yarısını alacağım. Eksi 2 yapar. Eksi 2'nin karesi 4 yapar. Eşitliklerde sadece bir tarafa işlem yapamayız. Aslında sol tarafa 4 eklemedim. 4 kere 4 ekledim. Çünkü bu 4 parantezi var. Yani sol tarafa 16 ekledim. O zaman sağ tarafa da 16 eklemeliyim değil mi? Bu bir eşitlik ve burada bir artı 16 olması ortalığı şimdi düzenliyor. Bunu paranteze alırsanız, 4 olur. Buraya da 16 eklemeliyiz. Öbür tarafa yaptığımız gibi, bu rakamın da yarısını alıyoruz. 2'nin yarısı 1 bir, ve 1'in karesi 1. Sol tarafa da 1 eklemedik. 1 kere eksi 25, eksi 25 ekledik. Yani buraya da eksi 25 koymalıyız. Öbür tarafta yaptığımız gibi, buraya da eksi 25'e ekledik. Ve buraya bir eksi 25 yazdık. Şimdi burası ne oldu? y ifadesi 4 kere y eksi 2'nin karesi. Bu size karışık geldiyse belki bir polinom çarpanlaması videosu izlemek e, işinize yarayabilir. Eksi 25 çarpı x artı 1 kare. Tam burada. Bu eşittir 109 artı 16 eksi 25. Eşittir 100. Evet çok az kaldı. Burada 1 olsun istiyoruz. Yani her iki tarafı da 100'e bölelim y eksi 2'nin karesi ve 4 bölü 100, 1 bölü 25 ile aynı şey olduğundan bölü 25 olacak. Eksi 25 bölü 100, 1 bölü 4 ile aynı. x artı 1'in karesi bölü 4 eşittir 1. Evet, şimdi standart forma girdi ve bu bir hiperbol. Hadi şimdi bu hiperbolün grafiğini çizelim. İlk bildiğimiz şey bu hiperbolün merkezi. Hiperbolün merkezi x'in eksi 1'e eşit olduğu nokta. x eksi 1'e eşitse y 2'ye eşittir. Şimdi bu hiperbolün asimtotlarını bulalım. Eğer bunun merkezi 0 noktasında olsaydı böyle bir şey olurdu. y kare bölü 25 eksi x kare bölü 4 eşittir 1. Bunun merkezi sıfır olsaydı asimtotların nasıl olacağını bulmak için uğraşıyoruz. Çünkü bu eşitlikle uğraşmak, diğeriyle uğraşmaktan daha kolay. Bu yaptığımızı bir manada çözüyoruz. Şimdi iki tarafı da 25 ile çarpalım. y kare eksi 25 bölü 4 çarpı x kare eşittir 25. Evet, buraya geçelim. Eğer her iki tarafa da 25 bölü 4 çarpı x kare eklersem, elime y kare eşittir 25 bölü 4 çarpı x kare artı 25 geçer. Yani y eşittir 25 bölü 4 çarpı x kare artı 25'in artı ya da eksi kareköküne eşit artı eksi karekök. Her zaman olduğu gibi, hiperbol asimtotlarla asla eşit olmaz ya da onları kesmez. Ama grafik gösteriyor ki, x pozitif ya da negatif sonsuzdur limitleri sonra öğreneceksiniz ama sanırım bunu anlayacaksınız. Çünkü bu asimptotun mantığıdır. x büyüdükçe ve bu çizgiye yaklaştıkça pozitif ya da negatif sonsuza yaklaşır ve daha önceki videolarda yaptığımız gibi bunun önemi azalır. Çünkü bu ifade çok büyüktür. Yani y yaklaşık olarak bu ifadenin artı ya da eksi kareköküne eşit olur. Bu ifadenin karekökü 5 bölü 2x olur. Merkezi 0 alırsak bunlar da bizim asimptotlarımız olur. Ama bizim merkezimiz eksi 1'e 2'de. Hadi grafiğini çizelim. Şimdi bunun aşağıya da yukarı açılan bir grafik olduğunu anlayabiliriz. Merkezimiz eksi 1'e 2. Ve bu y ekseni, bu da x ekseni ve merkezimiz ne dedik? Eksi 1'e 2. Bu merkez. Bunlar merkezimiz sıfır olsaydı asimptotlarımız olacaktı ama şimdi bu bize iki asimtotun eğimini veriyor. Asimtotlar hiperbolün merkezinde kesişecekler. Bunlar iki asimtotun eğimleri. Biri artı 5 bölü 2, pozitif 5 bölü 2 ise x'te 2 ve yukarı 5 gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tam burada bitecek. Yani, bu çizgi nasıl görünecekmiş? Böyle görünecek. Diğer asimptot ise, eksi 5 bölü 2. 2 sağa ve 5 aşağı gidiyoruz. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tam burada bitiyor. Evet, bu çizgi de böyle görünecek. Güzel. İşte bunlar, iki asimptot ve bu yönlerde sonsuza kadar giderler. Şimdi bunu iki şekilde düşünebiliriz. Eğer 0 merkez olsaydı, x 0'a eşit olur muydu? Tabii ki olurdu. Eğer x eşittir 0 ise, y kare bölü 25, 1'e eşit olurdu. y kare de 25'e eşit olurdu. y artı ya da eksi 5 olurdu. Bu durumda bu ifade 0'a eşit olurdu. Yani, x eksi 1'e eşittir diyebiliriz. Eğer x eksi 1'e eşitse, y eksi 2'nin karesi bölü 25 eşittir. Evet, hadi bunu yapalım. Eğer x eksi 1 ise, bu ifade ne olur? Eğer y eksi 2'nin karesi bölü 25 alırsak, yani y eksi 2'nin karesi bölü 25 eşittir 1. y eksi 2'nin karesi eşittir 25. İki tarafı da 25 ile çarptık. y eksi 2 eşittir eksi ya da artı 5. Yani y eksi 2 artı ya da eksi 5'e eşitmiş. İki tarafa da 2 eklersek, y eşittir 7, ya da y eşittir eksi 3. Artık noktaların eksi 1, 7 ve eksi 1, eksi 3 olduğunu biliyoruz. Eksi 1 burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eksi 1'e 7 ve eksi 1, 1, 2, 3 bu grafikte. Bu da bize bunun dikey bir asimtot olduğunu veriyor. Bunu bulmanın bir diğer yolu da y kareli sabitin pozitif olduğunu görebilmektir. Ve diğer yolu da pozitif karekök alırken asimptotun biraz üstünde kalacağınızdır. Bu da bunu düşünmenin bir diğer yolu. Pozitif karekök en üstteki çizgidir. Yani asimptotun biraz üstünde kalacağız. Bu da asimptot ve her zaman onun biraz üstündeyiz. Ve bu sayı büyüdükçe bu sayı daha az önem taşımaya başlar. Her zaman aşağı gelip yukarı çıkar ama hiçbir zaman asimptota dokunmaz. Ona yaklaşır. Sadece yaklaşır. Yani asimptota gittikçe yaklaşır ve sonra bu yönde uzaklaşır.